<gülüyor> Merhaba ben İsmail Yalçın 2022 Şubat ayından beri Salaş Cafe adı altında siz değerli müşterilerimizi bu nezih ortamıza bekliyoruz hamburger, çizburger gibi sokak lezzetlerini bu deneyimi tatmak için sizleri dükkanımıza bekliyoruz